Değerli dostlar, neredeyiz biliyor musunuz? Farkındalık zamanında. Ama bu kitabımın adı tabii ki yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programı Business Channel Türk TV stüdyolarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, tekrar kimi görüyorum? <gülüyor> Burakan Bars Bey efendi, uzman psikolog ve aile danışmanı. Evet, Efendim hocam. hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aynı zamanda Farkındalık kitabımla da ilgili Görüşlerinizi bugün merak ediyorum Geçen yayında hemen zıt diye Geçtin Böyle <gülüyor> zıt tokayı olmaz Biraz bahsedin Daha sonra Peki. sizin Çok güzel bir yazınız var Lavizm diye değil mi? Post evet post -lavizm. İnsan neden aşık olur? Aşk nedir? Madem aşık oluyor bu aşk niye bitiyor? Madem aşk bitiyor bu sevgi niye bitiyor? Madem sevgi bitiyor saygı niye bitiyor? Ve sonra evet. insanlar e, neden ayrılıyorlar? Boşanıyor. E, boşanıyorlar. Sevgililer neden ayrılıyorlar? Sözlülük, nişanlılık ve evlilik döneminde evet. ve dahi boşanmalarda nelere dikkat etmek lazım? Böyle zızız. Madem zızızız zız yaparsınız biz de zızızız yapıyoruz. <gülüyor> ne yapıyoruz? Özetimizi geçtik efendim. Buyurun seyircilerimiz Peki. yine merak edin. Bakın başka ani sürpriz konular çıkabilir. Benden söylemez. Buyurun efendim. Teşekkür ederim hocam. Öncelikle hoş bulduk. Sağ olun. Güzel sözleriniz için. Ee, evet gerçekten çok hoş bir kitap. Ee, herkesin anlayabileceği tarzda bir kitap. Farkındalık ya, kitabı yani e, özellikle bu kitabı okumak için lise mezunu ya da ön lisans mezunu, yüksek lisans mezunu okumak zorunda değiliz. Tabii. Ama yani, onlar için de var. Evet. Yani ben çok bilirim diyen şişik egolu, <gülüyor> profesör, <gülüyor> doçent, <gülüyor> yüksek lisanslı, uzman klinik psikolog ben bilirim <gülüyor> diyenlere de bu kitabın içinde efendim e, makaleler, bilimsel yayınlar var yalnız. Evet. Ama ilkokul mezunu, çobanımız, aynen. çiftçimiz, lise mezunumuz da e, anlayabileceği dilde diye yazdık. Ama aynen. size bir uzman olarak okutmak, inceletmek istedik. Devam edin. Çok hoşuma evet. gidin. <gülüyor> Kitabımla ilgili konuşmanız. Evet, bu arada Sizin... müsaadenizle Şakir Ernas, klinik psikoloğuma da çok teşekkür ediyorum. Benimle birlikte bu kitabı yazdığı için efendim. Buyurun. Daha evet. sonra siz de yazacağız. <gülüyor> Buyurun. Peki teşekkürler. Ee, dolayısıyla gayet basit dille yazılmış yani e, yalın bir üslupla yani kaleme alınmış bir kitap. herkesin Herkesinden insanın anlayabileceği bir kitap. O kitabı okuduklarında insanlar gerçekten kendi ruhlarında bir yolculuk yapacaklar ve kendi ruhlarındaki kendi içlerindeki kendilerini tanıyabilecekler. Eğer gerçekten okuyup gerçekten bu kitabı içselleştirirlerse. Bravo. Çünkü e, insan biliyorsunuz... E, bir kitap vardı, Bir Medeniyet tarihi adlı bir kitap, galiba yazarı yanlış hatırlamıyorsam profesör, doktor Yılmaz Özakpınar'dı. Bir Medeniyet tarihi adlı kitap, o da yine sizin bu farkındalık kitabınız gibi çok hoş, çok güzel bir kitaptı. O kitapta insanın ve hayvanın düşünebilme özelliği üzerine bir cümle vardı. Şöyle ki, bize yıllarca ne öğrettiler? İnsan düşünür, hayvan düşünemez diye öğrettiler. Kesinlikle. İnsanı hayvandan ayıran özellik düşüncedir dediler. Hatta hakaret ettiler düşünemeye sen hayvan mısın? Evet. Hatta hayvan diye hakaret ettiler. Buradan tüm hayvanlardan özür diliyorum. Kendileri beden dilleriyle tavırlarıyla hem düşünüyorlar hem düşündürtüyorlar aslında. Tabii evet. ki bunu anlayabilene. Buyurun. Evet. Dolayısıyla burada e, bize bu şekilde öğrettiler. İnsanla hayvan arasındaki ayrım düşünmektir dediler. Ama o kitapta şöyle bir ifade vardı. Çok hoşuma gitti. İnsan da düşünür, hayvan da düşünür dedi. E peki insan da düşünüyorsa, hayvan da düşünüyorsa e peki insanla hayvanı nasıl ayırt edeceğiz? Çünkü biz yıllarca ne öğrendik? Onların ikisinin ayrımını neyle yapmıştık? Düşünceyle yapmıştık. Bravo. Mesela bir kartal tepede uçarken yuvasını gözetliyor. Eğer o yuvaya... Hı. Bir yılan gelmeye kalkarsa, bir akrep gelmeye kalkarsa sürü atla geliyor ya o yılanı öldürüyor ya da yavrusunu oradan alıp, alıp kaçırıyor. Alıp kaçırıyor kurtarıyor. E şimdi bu hayvana düşünemiyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Şimdi o hayvan onu düşünmeseydi yavrusunu kurtulabilme yeteneği nereden yetisi nereden gelecekti? Dolayısıyla hayvana düş biz ee, düşünemiyor diyemeyiz. Ama aynı kartal kendi evladı olmayan, kendi yavrusu olmayan başka bir kartalın yuvasında bir tehlike görse veya başka bir kuşun yuvasında bir tehlike görse, aynı tehlikeye kendi yavrusuna yardım ettiği gibi yardım edecek mi etmeyecek mi burada düşünmemiz gerekiyor. İşte insan da düşünüyor, hayvan da düşünüyor. O halde arasındaki fark şudur. İnsan da düşünür, hayvan da düşünür. Ama insan düşündüğünün farkındadır. Tabii. İnsan düşündüğünün bilincindedir. Bir de insanın düşünme sınırları genişletilebilir. Hayvanın nasıl yaratıldıysa öyle. Çok fazla e, kabiliyetleri gelişmiyor. E, yani e, insan gibi gelişmiyor. İnsan da neredeyse hayvandan da, daha aşağı pelvüm adal olabildiği gibi alayı elli yani arşa azamada yedi kat semaya da yükselebiliyor. Yani çok yönlü, çok boyutlu kendisini geliştirebiliyor. Ama hayvan onun programlandığı haliyle biraz geliştiriyor ama sınırsız değil. İnsaninki daha neredeyse sınırsıza yakın. Tabii ki zaman, imkanlar ölçüsünde insan düşünce gücünü ee, sizin e, çalıştığınız bir alan var. Hatta hı hı. doktora yapmaya çalışıyorsunuz. Sinir bilimi ve nöro... evet, psikiyatri e, alanlarının birlikte olduğu bir nöropsikolojik açılımına da gideceksiniz. Ama burada farklı bir açılım yaptınız. O yüzden ne insana fazla sınır koyalım, düşünemez, geliştiremez gibi ne de hayvanları aşağılayalım veya insanın bazı davranışlarını Düşünemezce ya yaptığı davranışları öküz gibi, işte hayvan gibi hakaret edelim. O yüzden herkes yerini yurdunu iyi bilsin, haddini hayvanların bilsin. Haddini bilsin, sınırını bilsin evet. ki sinirlerimiz zıplamasın. Evet. Yani sinirlerimizin zıplama nedeni gerek insanlar alemi, gerek hayvanlar alemi, gerek doğadaki bir takım doğanın kendi refleksleri içinde de sinirlenmeler oluyor. Biliyorsunuz Ağustos 2000 17 yılında başımıza taş yağdı. Çünkü niye bu? Çarpık kentsel, e, kentselleşme, kentsel dönüşümler veya yerleşmeden dolayı ne oldu? Bir takım e, yağmurlar, rahmetler inemedi. Bir yerde akrepleri yok etmişler. Başka hayvanları üremiş. Evet. Başka bir yerde başka hayvanları üretmişler. Mesela yılanları yok etmeye çalışmışlar. Tabiatın dengesi bozuluyor. Halbuki Allah'ın yarattığı o refleks de bize bir cevap veriyor. Hayvan da öyle. Yani bir kediyi fazla sık boğaz et, kesin tırmalarsın. Evet. Ama hayvan durduk yere sizi rahatsız etmez. <gülüyor> hayvan kendi yavrusunu kurtarırken ölümüne, yani boğazını bir tavuk civcivlerini kapan Köpeğe karşı başını kaptırıyor ama yavrularını vermezken başka bir e, ana tavuğun yavrularına müdahale etmeyebilir. Ama biz insanız. Biz tüm yavruları koruma refleksi gösteririz. Ama kendi yavrumuzu bir başka. Yani refleksimiz veya koruma içgüdümüz farklı. E, o evet. yüzden e, da, bazı bildiğimiz ezberleri Güncellemek gerekiyor. Sizin Kesinlikle anlatımınızdan hocam. anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Değerli seyirciler, sizler böyle uzman psikologlardan yardım aldıkça, onların sohbetlerini, televizyon yayınlarını izledikçe ve dahi bizim gibi aile evlilik danışmanlarının kitaplarını okudukça ne olur? Kişisel hayatınızdaki tıkanıklıkları öz farkındalığınızı geliştirerek ferahlatın. Bakın ben kendi kitabımı okuyarak ferahlıyorum. Düşünün diğer uzmanlar ikinde okuyorum. İnşallah sizin kitabınızı okuyacağım. Farkındalık hayatı kendi adımıza yaşamamızı da sağlar. Evet. Bakın siz kartal orada başka ki kartalların yavrularını korumakla değil, daha çok kendi hayatını yaşamakla uğraşıyor. Evet. Ama biz önce can deyip önce kendi evlatlarımızı korurken mümkün zaman, vakit ölçüsünde Türkiye sırayla Avrupa işte Afrika vesaire gibi ülkelerdeki yavrularımızı da koruma refleksi. Ben izin gününde, siz izin gününüzde niye böyle bir yayın yapıyoruz? Başka yavrular, başka insanlar e, öz hayatlarındaki, anne baba hayatlarındaki, ilişkilerindeki tıkanıklıkları aşmak için buradayız. Onlara yardım evet. için. Çünkü biz bu yollarda çok sıkıntılar çektik. İstiyoruz ki diğer insanlar e, hayvan düşünemez boyutunu açsın diye değil mi gırtlak